Kur'an-ı Kitab'a yemin edem ki he, yemin edem ki ben ölemde sana sana bir şey olmasın ay bir şey olmasın tipiye tutulan da eller suya gidim ki o suya gidem ki ben ölemde yara yara bir şey olmasın oy bir şey olmasın ben ölemde sana sana bir şey olmasın oy bir şey olmasın yorulur kervanımda yolda kalırsa sana yabacılarda yolcumuz zorlarsa kız ölem allarsa bayanamam sana bir şey olursa oy bir şey olursa Ben ölemde sana sana bir şey olmasın oy bir şey olmasın ben ölemde kızsa bir şey olmasın, oy, bir şey olmasın. Kızıltığım da çıkmaz oldu vazım oy da benim avazım. Herkesin gülü varsa benim de sazım, oy, benim de sazım. Hep silinmedi de bu alın yazım kara yazım ben ölemde yar sana bir şey olmasın oy bir şey olmasın he silinmedi ki de bu kara yazım oy da bu onun yazım ben ölemde kısa bir şey olmasın oy kılsa bir şey olmasın I...